Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu, baştan da görmüş olduğunuz gibi, TürkNet'in rezillikleri ve iyi yanları. Şimdi bugün sizlere 5-6 dakika içerisinde neden TürkNet almalısınız ve neden TürkNet almamalısınız veya aldığınızda hangi sorunlarla karşılaşacaksınız bunları göstereceğim. Daha doğrusu anlatacağım. Kendim birebir yaşadım. Bir tek ben de yaşamadım bu durumları. Yaşayan 3-4 kişi de oldu. Öncelikle bu TürkNet'i geçen seneden beridir takip ediyorum. Abi adamlar diyor ki 75 TL'yi altyapınızın desteklediği en iyi hızı diyoruz. Çok güzel ve hani bileyim 6 megabit upload İh, şu an ülkemizde bu, bu nereden baksan nimet yani çünkü benim öbür kullandığım süper online upload arkadaşlar anlatsam inanmazsınız 0,2 ben bir tane 700 megabit YouTube videosunu geceden koyuyordum ertesi gün öğlene kadar anca yükleniyordu diyordum 5'e 3'e kadar acaba yetişmeyecek mi diye korkuyordum siz düşünün arkadaşlar 22, 6 megabit oldumdan 10 dakika içerisinde yükleniyor Abi, kafa çok rahat o yönden Türknete. Artı bir puanımı veriyorum. İkinci olarak şu yönden iyi. Eğer bulunduğunuz ilde kendi altyapısı varsa gigabit internet bile alabiliyorsunuz bu arada bu kesinlikle Türk net falan değildir zaten kötü yanlarında sizlere şimdi tek tek anlatacağım iyi yanlarından birisi ek paket 75 TL ödüyorsunuz gerçi o 10 TL daha eklendi 85 TL oldu ahüt yok istediğiniz zaman çıkabilirsiniz adamlar size bir sınırlama koymuyor süper online'da Mesela 5 ay kala çıkmak istediğime 400 lira fatura verdiler canlı Bedeli eğer direkt geçiş yapmak isterseniz 150 TL'ye kadar gene Türk net ödüyor kötü yanı, Hemen anlatmaya başlıyorum. Başından geçenleri sonuna kadar hiç abartmadan anlatacağım. Ben bu Türkçeneti bağlatmak istedim arkadaşlar. Girdik bir alemete gidiyoruz. kıyamet edelim. Öyle bir şeyler oldu. Neyse aldım. Kurulum için geldi ekipler. İki gün sonra bak dedim ki oğlum Abi çok güzel hizmet. İki gün içerisinde ne ki Abimin kullanan arkadaşları da var. Onlar diyor biz elli gündür altmış gündür bekliyoruz. Hala bir internete bağlayamadılar. İki ayda dedi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Biraz tereddütlendim ki haklıymışım. Çünkü bizim de nereden baksan 2 aya kadar sürdü. İnterneti aldım. 2 gün sonra kuruluma geldiler. Dediler ki Türk Telekom'un bu binanın altyapısını kontrol etmesi lazım. Benim Türk, benim Türk Telekom'la ne alakam var? Biz Türk Telekom'a bilgilendireceğiz. Maksimum bir hafta içerisinde gelir bakarlar dedi. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5, 10, 11, 12, 15, 20 defa adamlarla muhatap olmaya çalıştık. Hiçbirinde başarılı olamadık. Neyi başaramadın? En sonunda ben baya bir sinirlendim. Türk bana dediler ki ben Karaman'da oturuyorum. Karaman'daki santraline gidin. Karaman'daki Türk Telekom'un santraline gidin ve Türk Telekom'u en azından böyle yüz yüze birisiyle konuşun. TürkNet'in kötü yanından birisi şu. Karaman'da bahisi daha doğrusu Türkiye'nin hiçbir yerinde bahisi. Yani adamlar o yüzden taahhüt vermiyor aslında. Yani ikinci olarak şu. Müşteri hizmetleri abi asla bağlanamıyorsunuz. TürkNet'in kendi uygulaması var. Destek bölümüne beni ara diye yazıyorsunuz. Onlar kafaları ne zaman eserse o zaman arıyorlar ve bir defa arıyorlar yani yaklaşık 5-6 defa çaldırıyor şey çalıyor telefon sonra kapanıyor bir daha aramıyorlar o yandan kötü abi gittiğim Türk Telekomünist müdürlüğüne beni içeriden kovdular bildiğin kovdular yani kovdular şimdi ben de benim ben kapattıracağım internet yeter artık bıktım yemin ederim bıktım dedim nereden baksanız 40 gündür falan nereden baksanız demeyeyim bir buçuk ay oldu evimde hala bir internet bağlantısına dair hiçbir şey yok Modem incelemesini ben çektikten iki hafta sonra attım bilerek. Belki o zaman internet gelir hemen haftaya yetiştiririm diye. Olmadı. Başaramadık. Neyi başaramadın? Gül <gülüyor> oğlum şerefsiz. Telekom'un genel santral müdürlüğünden kovuldum. Ee, sonra Türk Telekom ekipleri eve karşı defa geldiler. Hiçbirinde bir şey... Geldiler diyorum ama bize geldik diyorlar ama gelmiyorlar abi. Gelmiyorlar. Ben aşağıdan kontrol ediyorum altyapıyı. Altyapıya... Kontrol ettikleri vakit bir tane kağıt bırakmak zorundalar. Bırakmıyor adam. Ben buraya 20 defa geldim. Diyor. Gelmedin diyorum. Geldim diyor. Çıkar göster Legal yönden sonra yani adam bir işi yapmak istemiyor Müşterileri kendisine çektiğinden dolayı Çünkü adamlar cazip Diyor ki şu an ben size birazdan upload göstereceğim 35 megabit up, download 7 megabit 6 megabit upload Veriyorum size 85 TL'ye diyor Türk Telekom 104 TL'ye Bakın 104 TL'ye 16 megabit download Onun da 10'u falan geliyor size 6'sı da gelmiyor yolda kaybı mı oluyor ne oluyorsa 1.5'da upload Türk Telekom 104 TL'ye satış atıyor ilk 6 ay. Sonraki aylar da yine 115'e çıkıyor. Yani bu yüzden adam diyor ki ben kazanayım. Onlar kazanmasın. O yüzden kendi adamlarını yaptırtmıyor. İyi bir yere denk gelirseniz yapabilirler. Ben şu an çok memnunum. Gayet memnunum. Hatta canlı yayın falan da açıyorum. Canlı yayınları takip ederseniz aşağıda D-Live Nimo YouTube zaten YouTube'dan izliyorsunuz videoyu İnşallah kapanmaz. Kapanırsa da artık Nimo'dan D-Live'dan kaptırırız gideriz. Ona da bir tane video çekeceğim. Olay bu. Özet geçeyim. Başvuruyorsunuz. Eğer evinizdeki daha doğrusu ilinizdeki ki Türk Telekom'u gibi iyi değilse bir buçuk ay evinizde internet olmuyor Türk Telekom ekipleri bağlamaya gelmiyor ben satın almayın demiyorum çay beklerim diyorsanız satın alın fıstık gibi internet şimdi upload'a geçeceğiz hemen sizlere şöyle göstereceğim arkadaşlar Kinetik yani satın almış olduğum modemin arayüzü bu Ben o zamanlar modemin arayüzünü açamıyorum internetim olmaz için demiştim mesela bugün 30 GB indirme 2.5 GB daha doğrusu Aynen 2.5CB bir upload yapmışım. Hemen arkadan da Google Chrome açacağım. Size de speed testi gösterebilmek için. Burada cihazlarım kısmından tüm cihazlarınızı görebiliyorsunuz ve en iyi yanı da şu abi. Bak mesela şu an LAN yani modern burada LAN kablosuyla bağlı. Bu bilgisayarımın internet hızını yükseltip düşürebiliyorum abi. Çok iyi bir şey var. Hani internet hızını düşürebilmek çok güzel bir şey şimdi hemen zaten birazdan göstereceğim onu da buradan ne yapabiliyorsunuz aile profili falan oluşturabiliyorsunuz yani mesela şu, şu ve şu aralarında işte girilmesin şu şuralara olmasın şu cihazlar işte e, erişemesin gibi kısımları da var USB bellek taktığınız vakitte zaten uygulama içerisinde burada USB içerisinde hangi dosyalar varsa onları da görebiliyorsunuz. O yönden güzel bir şey. Hemen gelin şimdi sizinle. Şimdi speedtest.com'a giriyorum. Çünkü en güvendiğim yer burası. Tabi yani başka yerlerde var da başka sitelerde var. Benim en çok güvendiğim yer burası. Aksaray'dan geliyor internetim. Evet görmüş olduğunuz gibi abi. Şu anda şöyle söyleyeyim sizlere. 5 tane cihaz aktif. Ve benim internet paketim 35 yani ortalama değer 29-30 olması lazım ki bu daha mükemmel bir şey. Yemin ederim çok güzel bir şey. Apluada şu an 5-6 civarı yani ortalama 5.5 buçuk adam var 85 TL aşırı iyi. Artı 1000 dakika da ev internet veriyorlar isteyen kullanıyor ben onu da kullanıyorum. Şimdi sizlere hemen. Burada internet sınırsız yazıyor. Yani bu internet hızı. Şimdi bak ben buradan diyorum eve misafir geldi. Abi sen 2 megabit kullan. Bak 2 megabit'i ayarladım Ama baya aşırı hoşuma gitti. Mesela ev dışında da kullanabiliyorsunuz. Şimdi downloadumuz 2 megabit üzerine çıkmayacak. Öyle ayarladık şu anda. Evet o pingimiz çıktı. <gülüyor> Görmemiş olduğunuz gibi arkadaşlar. 1.66 gibi dolaşıyor. Hemen buradaki 2 megabit'i sınırsızda çekiyoruz görmüş olduğunuz gibi ve internet sızı artmaya başlıyor tabi internet testin sonlarını doğru olunca on gördü en fazla bu tahmini bu da 5-5,5 buçuk civarlarında Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani değerler bu şekilde ben size başına geçen olayları anlattım kısa geçtim ki bu. 40 günlük bir süreç ben bunu Ramazan'dan önce aldım interneti Evet bu videomuz bu kadardı size ufak olsun bir bilgilendirmek istemiştim diğer videolarımda görüşmek üzere abone bu arada abone olup like atıp bir açmamışsın onu da açsan güzel olur yani diğer videolarımıza görüşmek üzere sizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bye bye